Evet, an, be an ekrana getiriyoruz. 14 yaşındaki canı kurtarmak abi. için. Alo. Abi Adeta Yasir, ben, sen, ben senin ben seni dakika arayacağım olur, olur mu? Ya, sesim... Bu anları. Ha? Ahmet sesim geliyor mu abi? Evet abi söyle abi. Abi internetin çektiği yer çok kısıtlı. Biz bayağı bir yer geldik. Abi şunu söyleyeceğim. Ee, sosyal medyada adres paylaşıyordum. Ben de paylaştım. Paylaşılan adreslerin hiçbir yardımı yok. Burada yıkılan binaların, Ahmet altında hepsini ses geliyor. Şu an yanındaki enkazların hepsinin altından ses geliyor ve yardım eden kimse yok. Bak buraya iş gücü lazım, insan gücü lazım Ahmet. Yemin ederim hiç bütün binalar çökük böyle Allah'ın yarattığı gibi duruyor. Tepe gibi duruyor Ahmet. İçeriden insan sesleri mi geliyor? Ahmet inanılmaz. Şu anda bile dinletebilirim, yardım edin diye ağlıyorlar. Deliyoruz, içeriye giriyoruz, deliyoruz, içeriye giriyoruz. Kendi hayatımızda risk alsak adamı çıkaramıyor tüküşmüş. Şu anda yüzlerce apartman, mahalleler doğrusu kimse yok mu? Bütün evler sıralı bir şekilde yıkılmış durumda. Yok işte evinizin internetini açın, herkes çeksin falan. Abi elektrik yok, ev yok. Ama şu anda ev yok ve insan yok kanka. Ve bütün apartmanların altından ses geliyor. Buraya yemin ederim insan gücü lazım. Bak. ...çok büyük insan Afat hiç yok mu ya. orada abi? Hiç yok mu şu Kanka, an orada? sıfır. Herkes, yani biz beş kişi geldik, yürüyoruz. Arkadaşımızın annesini kurtarmaya gittik, içeriye girdik. Kadının ellerini tuttuk, sıkışmış, çıkaramadık. Biz de ekip arıyoruz. Afat var ama şehrin en dış mahallelerinden, en ulaşımlı yerlerinden başlayıp içeriye doğru geliyorlar. Bir apartman enkazı saatler. Arkadaşının geldi, annesi hayatta mı? Hayatta bir göçüğün altında elini tuttuk, abdü içeriye girdik, kendi hayatını riski ettiği videolarını çektim ama kanka herkes aynı durumda. Yani şu an ben Antakya'ya geldim, 10.000 tane göçük bina gördüm, bir tane AFAD ekibi gördüm, bir apartmana müdahale eden. Bak sana yemin ederim buraya dünyanın en büyük iş gücü, insan gücü lazım. Yani kimsenin zihninde canlandırabileceği bir durum değil. Bütün göçüklerin altından çığlık sesleri geliyor. Ve elimizden hiçbir şey gelmiyor. Sosya, sosyal medyadan için... abi hep aynı şeyleri paylaşıyorlar. Sana bilmiyorum zor Kanka, olabilir belki paylaşılan ama. Adresler, şu... Paylaşılan adreslerin hiçbir yükümlülüğü, hiçbir geçerliliği yok. Yok Antakya'daki şu adresten haber alamıyoruz. Abi bütün binalar yıkık. Bak bütün binalar yıkık Ahmet. Kimse oraya gidip orayla ilgilenmiyor zaten. Yerel halk olduğu yerde donmuş kalmış vaziyette. İçeriye mi giriyoruz? Daha bir tane kadının sesini için çok fazla insan çağırdık. Ancak 5-6 tane... Tamam, kapatıyorum. Ekep tamam, girmek tamam, üzere bir tamam, tane tamam, abartma. Tamam, tamam, tamam. Yürüyen bye bye. insan gücü Ahmet abi selam. Alper ben. Ee, Rauf'a yazdım, o çekti odaya da. Hemen bir konu hakkında rahatsız etmek istiyorum seni. Hmm. Bir, bir tane e, medik arkadaşımız... Yola çıkmıştı. Onlar yolda kalmış. Ayberke yazdılar. Yoldayız. Durum çok ciddi. İnsanlar burada susuzluktan ölecek diye. Kemal'in moderatörü güvenilir birisi. Yani numarası var. Sana özelden attım.